Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemil Niye atletliyim ve yataktayım diye soracak kurulursanız sormayın Ameliyat oldum ve yatmak zorundayım Çok ayrıntılar vermek istemiyorum o yüzden Yani bir ne Adanalı kombini yapmışım kendiliğimden ne yapalım böyle idare edeceğiz tripodu getirmedim Anca böyle idare ederim diye Bugün e, saçma videolara bakacağız ve serinin ismini de buldum. Lan bunlar ne? Evet, serinin ismi bu. Lan bunlar ne? Serinin ismi. Umarım hoşunuza gider ve ben bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Çok beğenilirse, çok izlenir, çok beğenilirse ikinci, üçüncü, ahirete kadar gider o bölümler yani kısaca söyleyeyim kaldır uzamış ama neyse. <gülüyor> lafı daha fazla uzatmadan ilk videolara başlayalım alt tane video batıniyor ben Merhaba benim adım name <gülüyor> Normalde bu videoyu iki parçaya ayayıgıp öyle yorumlamak gerekir ama ben sadece bir parçasını size göstereceğim Çünkü kalp krizi geçirmenizi istemiyorum ama eğer isteyenler olursa videodan sonra değmeden yollayabilirim o video kişiye. Yani İngilizce seviyen maksimum bu kadar olabilir. Şaka şaka o kadar değildim. Yani şimdi bu biraz İngilizce resminin şeyinden kaynaklanıyor, Türkiye'deki zorluğundan kaynaklanıyor ama yani eskiden daha mı zor, daha mı kolaydı bilmiyorum ama böyle bir şeyle çok beklenmedik oldu yani açıkçası. İşte onu da söyleyeyim ve <gülüyor> o Esprin'in modası geçti canım. Onu da söyleyeyim. Esprin'in modası geçti. Yeni espriler var. Ne yapayımın? Bane'nin bile modası geçtiyse Her şeyinki geçecek. Neyse ikinci videolar devam ediyoruz. Hey yeni köpeğime baksan iyi edersin. Köpek mi dur bakayım? Ooooooooh! Burada köpek falan yok ki! Ooooooooh! Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> video ne lan? <gülüyor> o nasıl bir pis koçma olma şeydir abi? Hayır birisi gelmiş burada. Abi bak. Yani ESO bunu bacılarda yapıyorlardı. <gülüyor> ESO ben parka gitmiştim. 20 küslük keko bunu yapıyordu ya. Bak biliyorum tane, 20 tane küslük kekos açmasa falan müzik açmışlardı orada ya. ESO parka gitmiştim. O zaman görmüştüm. <gülüyor> Allah'ım bize <yarabbim>. Bu çok. Ah <gülüyor> big video. Valla <gülüyor> çok güzel montaj çıkar bu arada. Neyse diğer videoya devam ediyoruz. Gel. <gülüyor> gidiyorum gidiyorum İnşallah telefonum ondan kokuyorum da daası şu o nasıl uçuş <gülüyor> dayı airlines <gülüyor> yeminle değil dayı airlines hayır bir de orada o sonda <gülüyor> istedik ki <gülüyor> artık shutdown onu söyleyebiliriz açıkçası Kısa kısa ürünlüyorum ki videoyu sonra montajdaki sıkıntı çıkmasın diye. Diğer videoyla devam ediyoruz. Benim adım Sinan, Suyadım İlhan. Onu yaşındayım, yakışıklıyım. Babam ve reklini SSK Baykuş. 19 ay sonra bekliyorum, beni beğenen gelsin. Bekle beni esmerim, geliyorum. Sus lan! Duygusuz tezemek! Ulan senin tipini de, vermek istediğin imalı da Koyduğum videoyu da iyice Gereksini söylemeyeyim. <gülüyor> Hayır yani <gülüyor> demek istediğim o montajı da ben ekledim bu arada biraz daha komik olsun diye ama <gülüyor> yani o adam benim duygularımın tercümanmış şu an. Onu da başta söyleyeyim. Hayır, bir an o adama susma! Duygus. Bağırsım geldi cidden. Benim de öyle bağırsım geldi. Ama <gülüyor> Bu adam benim tercüman oldu. <gülüyor> Neyse bir videomuz daha var galiba. Onu da bakalım. Sonra benim bespirim var. Onu da yapıp videoya kapatacağım. O <gülüyor> ne? <gülüyor> Bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum şahsen. Ben bekliyordum böyle bir şey çıkacağını. Ve beklediğim gibi oldu. O montajı ben bir denemek istedim. Hatta tam senkronizasyon olması için tam kıs mı oradan. Çok güzel bir şey ortaya çıkar bence <gülüyor> Yemin çok güzel bir şey ortaya çıkar Neyse şimdi benim bir tane esprim var <gülüyor> Ama size uyarıyorum baştan O espriyi yapmadan önce Çünkü bu espri küfürlü bir espri Onu da söyleyeyim, sansürleyeceğim Ama rahatsız olmayın diye şey yapıyorum Büyük maalesef sansür atarım şeye Sarı dolar yeme ihtimaline karşın Şimdi o espriyi de gösterip Kaldıracağım, yok edeceğim Ya neden onu? Bitireceğim işte videoyu, öyle diyeyim. Durak Yalı! Bu espriyi Görkem Karaslan'da görmüştüm. Hoşuma gitti, ben de aynı espriyi size yapayım dedim. Büyük malle herkes bu videodan ayrıldı. <gülüyor> Neyse, umarım videomu beğenmişsinizdir. Akledi kombinimden dolayı kusuruma bakmayın. Dediğim gibi ameliyat oldum. Ve yatmak zorundayım. Ama iyileştiğim ve her ne kadar böyle olsam da edit olsun, diğer videoları olsun yapmaya devam edeceğim. Ve iyileştiğim zamanda tekrar ana düzenime geçmiş olacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.